Bugün 20 Mayıs 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Balık burcundaki Mars ve Neptünle uyumlu görünümde olacak. Duygusal ve dürtüsel davranabileceğimiz sabah saatlerinde ruhsal ve sanatsal alanlara da daha fazla çekilebiliriz. Sezgilerimiz güçleneceğinden yalnız ve sakin kalıp tefekkür etmek duygularımızı dengelememize yardımcı edebilir. Öğle saatlerinde ay Olak Burcu'ndaki plütonla kavuşup, Boğa Burcu'ndaki Güneş'te üçgen açı yapacak ve 14.59'da boşluğa girecek. Günlük işler ve kişisel hedeflerimizde daha kararlı ve hırslı olabilir, odaklanabiliriz. İrade ve dayanıklılığımız yükselirken, otorite sahibi ve güçlü kişilerden maddi manevi destekler alabiliriz. Önemli iş ve görüşmeler için öğle saatlerini değerlendirebiliriz. Ay 15.52'de Kova Burcu'na geçecek. Öğleden sonraki saatlerden itibaren değişen enerjilerle birlikte bizi sınırlayan, kısıtlayan koşullardan uzaklaşıp daha özgür hissetmeye başlayabiliriz. Ay akşam saatlerinde İkizler burcundaki Merkür ve Koç burcundaki Jüpiter'le uyumlu açılar yapacak. İyimser ve neşeli hissedebileceğimiz akşam saatlerinde iletişim ve sosyal ilişkilerde canlanabilir. Yeni bağlantılar kurabilir, fikir alışverişleri yapabiliriz. Bir süredir görüşmediğimiz kişilerden haberler almamız ve karşılaşmamız mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.